Bir dörtgenin iki köşesini tanımlayan noktalar 0,9 ve 3,4 olarak verilmiş. Aynı dörtgen y eşittir 3 eksi x doğrusu üzerinde yansıtıldığında değişmemekteymiş. Güzel bir bilgi. Şimdi bu dörtgeni çizmemiz ve sınıflandırmamız isteniyor. Her zamanki gibi soruyu birlikte çözmeye başlamadan önce videoyu durdurun ve kendi başınıza soruyu bir deneyin. İsterseniz bize verilen bilgileri koordinat sisteminde göstererek başlayalım. 0,9 noktası dörtgenin köşelerinden biri. 0,9 işte burası. Diğer köşe ise 3,4 noktası ile tanımlanmış. O da burada. y eşittir 3 eksi x doğrusuna göre bir yansıtma yaptığımızda ise dörtgenimiz aynı kalıyormuş x sıfır olduğu zaman y 3'e eşit olur. Bu nokta, doğrunun y eksenini kestiği nokta oluyor. Ve bu doğrunun eğimi de eksi 1. Neden mi? Doğrunun denkleminde x'in katsayısı eğimi verir. Burada x'in katsayısı eksi 1 olduğuna göre, eğim eksi 1 olacak. Evet, doğruyu bu şekilde çizebiliriz. x'in değeri 1 arttığında, y'nin değerinde eksi 1'lik bir azalma olmalı işte bu, y eşittir 3 eksi x doğrusu. Mümkün olduğu kadar düzgün çizmeye çalışıyorum ama daha önce de söylediğim gibi çizim konusunda pek başarılı olduğum söylenemez. O yüzden lütfen bu çizimlerime affedin. Dörtgenimizi bu doğru üzerinde yansıttığımızda aynı kaldığını biliyoruz. Peki bu ne demek oluyor? Bize verilen noktaların yansımalarını bulursam, dörtgenin diğer noktalarını bulmuş olurum. O halde gelin bu noktaların yansımalarını bulmaya çalışalım. Bu noktadan başlıyorum. Bu noktadan yansıma doğrusuna bir dikme inersem, bakalım bu dikme, 1, 2 ve 3 karenin köşegeni uzunluğunda. Şimdi de aynı uzaklığı diğer tarafta gidelim. 1, 2 ve 3. Bu noktaya gelmiş olurum. Böylece bu noktanın yansımasını bulmuş olduk. Aynı şeyi diğer nokta için de yapalım. Bu noktadan bir dikme iniyorum. 2 karenin köşegenlerini çizmiş oluyorum. Şimdi de diğer tarafa doğru iki kare köşegenin uzunluğunda yol gidelim. Ve buraya ulaşalım. İşte dörtgenimiz bu. Köşelerini bularak dörtgeni tanımlamış oluyoruz. Gelin kenarlarını çizelim ve dörtgenin neye benzediğine bir bakalım. Evet, bu iki kenar... Bu doğruya dik oldukları için eğimleri eşit. O halde bu iki kenar birbirine paraleldir diyebiliriz. Elbette burada da bir kenar var. Ve bu da diğer kenar. Bu şekle bakarak dörtgenin nasıl bir dörtgen olduğunu anlayabiliriz. Hatta sizin şu an cevabı söylediğinizde duyar gibiyim. Karşılıklı iki kenarı paralel olan bir dörtgenden bahsediyoruz. Bu bir yamuğa benziyor. Öyle değil mi? Evet, bu bir yamuk.